Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler mi diyeyim bilmedim. Bir yayın daha yapalım arkadaşlar, ondan sonra inşallah. Ee, şu anda, evet arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar, hoş geldiniz Zaza Bey. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Ses kontrolü yapıyorum artık bazen evet arkadaşlar İyi akşamlar haydi geceler selam selam evet arkadaşlar zamla ilgili özellikle e, şeyi açtım yayın açtım biliyorsunuz e, Cuma günü bir açıklama olacak demiştim hatırlayan var mı bilmiyorum Cuma günü Sayın Bakanımız bir açıklama yapacak demiştim. Ee, Sayın Bakanımız açıklama yaptılar. Ee, Sayın Bakanımız açıklama yaptılar. Ee, Cuma günkü açıklamayı yani bir açıklama geleceğine haber almıştım. Ee, açıklamada tabii ki heyecanla bekledik. Ee, Sayın Bakan açıklamasında e, geçen hafta müjdelediğim yani 3600 ek gösterge hep söylendi de hep bir terazideydi, e, 3600 ek gösterge çok yoğunlaştım. Geçen işte birkaç meslek kurumundaki arkadaşlara ilettik, e, polislerimize, din adamlarına, e, mühendislere, öğretmenlere 3600 ek göstergeyle ilgili e, Mart'a çıkacağını e, iletmiştik, yani Mart ayına resmileşeceğini. Bakan da ben 4D zammını önceliği alacak. Hani çok soru gittiği için kendisine. E, sonradan bu gelir dedik, bekledik. E, bizim geçen hafta bakın videolarıma 3600 ek gösterge seçimden önce düşünün, düşünün bakın. Maaşlar 600 lira, zam olacak 20.000 lira emeksi ikramiyesine. Dediğimizi söyledi, tekrar etti. Seçimden önce inşallah olacak diyor. Uygulamaya geçiyoruz dedi. Startı verdi bir de yaşlılık ve diğer emekli aylıkları var bin liraya çıkacak ama dört değeri işçilerle alakalı dikkat edin bakın çok soru gitti kendisine bakın medya grubundaki arkadaşlara sesleniyorum kahvaltıya çağırdı arkadaşlara sesleniyorum biz basın toplantısını öğrendik ama ben o basın toplantısında dört değerin zamıyla alakalı bir done bir fikir veya bir açıklama bekledik yani askeri ücretteki gibi Süleyman Soylu mu devreye girmesi lazım Sayın Bakanımız İnşallah Çalışma Sosyal Güvenliği Bakanımızdan bir an önce böyle bir müjdeyi bekliyoruz ben ümit, ümitsiz değilim çünkü 600 lira da intip, intip, pardon intibak diyorum 3600 ek göstergedeki kardeşlerimize ve 20'şer bin lira emekli ikramiyelerine e düşünün emekli sayısını düşünün. 10 bin lira buluyor. Kardeşim oraya para var. Tamam. E şu 2020 alan 20 bin almıyor ki. Markete gitti mi 200 lira gidiyor. Değerli arkadaşlar. Markete gitti mi 200 lira gidiyor. O yüzden e, isteğim şu. Ben zammın olacağını düşünüyorum. Çok haklı bir yerdeyiz. Bakın Cuma günüki açıklamayı duyunca özellikle size dedim Cuma akşamını bekliyorum Cuma akşamki yayını bekliyorum dedim yani yayında söyleyeceğim ama e, tabii ki moral bozuluyor arkadaşlar yani şöyle olmayacak diye demiyorum bir an önce duymak çok güzel bir şey bakın aranızda 1700 1800 alıp da şu an sevinenler de var onlar da dört deli işçiler. Şimdi arkadaşlar 1700 alan arkadaşlarınız vardı değil mi? İkili 200 alanlara söylüyorum. Şimdi onların maaşı 200'e vuracak. Eksik yatanlar var. Eksik yatanlar içinde videomda belirttim. Aralık ayının son ile Ocak ayının ilk 15'ini şey yaptığımızda daha siz Aralık ayının düşük maaşlı portföyünden kurtulamamadığınız içindir. Sesim şey mi geliyor? Soğuk aldığım belli oluyor mu sesimler? Evet arkadaşlar ya şey işte soğuk algınlık ıriptir mıriptir oluyor arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar hoş geldiniz. Ben sorulara bir bir bakayım sorulan arkadaşlarımız varsa zamla alakalı ekstra sorular varsa ya siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Cuma günü bakanımız bir açıklama yapacak. Heyecanla bekliyorsun. Öğreniyorum bunu. Ama hani açıklamada on binleri buluyorsunuz ya. Ya bakanımdan da isteyim e zaten direk direk getireceğiz yani STK'lara gitti Beştepe'ye gitti sizin zam isteğiniz bunu takip ediyoruz ya bir ufak belirt ya bir tane mensubu yok mu soru soracak ya orada bir tane bası mensubu yok mu ya onun beş tane orada soru soran var birisi niye sormuyor sizi ben burada şey için söylüyorum ya isyan ettiğim için söylüyorum yani Sayın Bakan'a sorsa Sayın bakanı bir açıklama yapacak yani o müjdeyi de vermek istiyorum. Bir de Milli Eğitim Bakanımız e, Sayın Selçuk, o da adaşıdır soyad olarak çalışma sosyal güvenlik bakanıyla. Sayın Selçuk'a Milli eğitim 12 ay olmasıyla ilgili bu hafta yoğun bir gündem belirteceğim. Bilginiz olsun bakın. Onu da size söyleyeyim. Evet arkadaşlar. İkramiyle ne zaman verecek başkanım demiş. Evet. İkramiyeler ne zaman verilecek? Başkanım demiş. Şöyle e, ikramiyeler 26'sına yoğunlaşıldı. 27, 28, 29 gibi alırsınız. Hani alacaksınız arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Ama benim şeyim kafam e, zam almanızda. Bir de şeye sevindim işte yaşlılık aylığı falan da onlar da yükseltilecek. E, ona da çok sevindim. İyiyiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya peşindeyiz yani. Bak milliyeti promosyon almadık diyor. O kanayan yara zaten. Şöyle bir şey var Sayın Cengiz. Açıklayayım onu araştırdım. Sayısal azlığınız bankalarda revaç görmüyor. Çok daha fazla nüfuslu kurumlardaki çalışanlar için bankaların bu promosyon hizmeti daha aktif oluyor. Biliyorsunuz ki sıcak paranın azalması ve batının finans kurumlarının Birçok sıcak parayı Türkiye'den çekmesi ve Türkiye ek krediler sağlamaması tahvili ve benzeri alımlar konusunda bankasal ve finansal sektörümüze. Tabii ki bankalarımız da bu konuda piyasadaki parayı toplamaya ve promosyon ve benzeri ürünlerden kısıtlamaya gittiler. Bunu da size belirteyim. İnşallah birçok kurumda promosyon anlaşmaları yapılacak. İsteğim odur ki bankalar bunu bahane etmesinler. Engelli çalışanlarla alakalı Bakanımızın bir açıklaması oldu Gürkan Bey. E, bu zamma çok yoğunlaştığımız için bu konuda size bir dahaki yayında bir bilgi vereyim. Engellilerle alakalı bilginiz olsun çünkü bir, duydum birkaç açıklamasını ama teyit etmem lazım. E, bu konuda içeriye girmedi Bakan. Engellilerle alakalı da bir müjdesi oldu Sayın Koç tamam mı? Size inşallah etraflıca tam e, hakkıyla bu konudan da bahsedeceğim. He. Sayın Hancı, bakın burada herkese söylemek istiyorum. İsteğim odur ki askeri ücretin yüzdelik dilimi. Eğer kastınız 1800-1900 alanlarsa mutlak ve mutlak uymak durumundalar. Askeri ücretin altında durduramazlar. Yazılar gitti. 2020 TL artı %4 zamlarınızı alacaksınız. Yani 1850 TL alan bir dört TL işçi 2080 lira alacak en az arkadaşlar. Ne kadar ediyor? 150, 80, 230 razam almış olacak. Bir market parası diyorum, değil mi? İyi akşamlar sayın arkadaşım. Hayırlı geceler saygılar. Çok teşekkürler. Evet, Morkoç. Sesim sert de mi? Biraz grip gibi grip değilim de, biraz boğaz falan soğuk falan bir şeyler. Soğuk bir şeyler içiyoruz yine hala ev sıcak olduğu için ondan oluyor gibi. İlgiciler seçimden önce EYT var mı? Bakın EYT konusunu ayrı bir işleyeceğim. Başta döndürücü gelişmelere gebe bu konuda emeklikte yaşadık kılanlarla alakalı ayrı bir yayın yapacağım. Yarın olabilir bu konuda bilgilendireceğiz. Şu kadar diyeyim. Yani polemik açılıyor her dediğimizde. 45 ile 50 yaş arasında bir yoğunlaşma var arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Düşüncemiz o. Düşüncemiz o yönde. Belediye şirket personeliler sadece %4 zam mı yapılacak? Şu andaki gözüken o Sayın Baran. Şu an gözüken o. Belediyenin sizle toplu sözleşme yapma imkanı varsa bu sizin için çok iyi olur. Öyle bir görüştünüz mü? Ne kadar süre kaldı? Sayın Ekrem işte zam konusu şöyle. Adını tam koymadık daha. Aylık düşük verdiler Sayın Bağcı. E, aylığı düşük alsanız dahi. Aylığı düşük alsanız dahi. E, Şubat aylığında tam kesintili olmayan maaşlarınızı alacaksınız. Zamlı maaşlarınızı alacaksınız. Aralık ayındaki o geçmiş seneki nuanstan kurtuluyorsunuz. Ama 2020 TL'den azalıyorsanız 2020 TL artı 104 zam sizi bulacak. Promosyonlar alakasını Esma sayısal azlığınız bankalarda revaç görmüyor. Bu konuda ihale ve görüşme sağlıklı yapılamıyor. Bilginiz olsun. Tedi'ler de 26 ve 28 arası alacaksınız. Tolayış Sendikası bu hapsa farkları yatacak demiş 4D'lerin. Tabii ki. TD tarihine zaman? 26 ile 28 arası. Arkadaşlar baklava mı alacaksınız? Ne yapacaksınız? Şöyle bir TD'leri her aldığınızda ııı ee, böyle ilk alanlar duymuştum böyle söylüyorlardı baklava söylerim şöyle yaparım, böyle yaparım. <gülüyor> Allah yarabbim, e, o para sizin ne olursa olsun bir zam gibi düşünün e, Tabii ki zam değil ama en azından size bir teselli gibi oluyordur diye düşünüyorum şöyle bir tatlı arkadaşlarınıza kutlayın zam zamdır tediye tediye'dir ıslatın yani teddiyeler arkadaşlar zam olmazsa olacak sayın becel olacak Altuner 1 Nisan'da kadroyu geçer çalışanlara zam yok mu? %4'lük bir paketten bahsediyorlar. Gazeteler de komik arkadaşlar. Yani ona zam demiyorum artık. İnşallah enflasyon oranında size de Atkona bir zam olacak. Sayın Ersoy, askeri ücretle alakalı Sayın Bakanlıktan ilk zamanlar hatırlıyorsunuz görüşmelerde 1830'larda görüşme vardı. Tüm Türkiye 1830 ile 1890 arası askeri ücrete odaklanmıştı. 1900'ü hayal eden yoktu. Yayınlarıma bakın. 2023 TL dedim. Ben bunu sağlam dedim. Sayın Soylu gitti. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızı muhtemelen görevlendirdiler. Ve ne oldu biliyor musunuz? Mükemmel bir gelişme oldu. Güzel haber de alacağız dedik. Ve Sayın Soylu... Mükemmel bir çalışma yaptı ve 2020 TL'ye çıktı askeri ücretler. Teşekkür ediyoruz Sayın Süleyman Soylu, Sayın Bakanım. İşçinin gönlünü aldınız. Sayın Reisimiz, tabii ki bu işin baş kahramanıydı. Evet arkadaşlar. Evet Sayın Mandan. Merhabalar. Belediyelerde şöyle arkadaşlar. Şirketle yaşanan sorunlar. Serverip sır verilmiyor. Belediyeler biraz çok yönlü olduğu için ve seçim de var. Bütün belediye çalışanlarına sesleniyorum. Şu anda yayındaysalar. Bana lütfen buradan mesaj atsınlar. Arkadaşlar bir de like ve beğeni tuşuna lütfen basalım. Like ve beğeni tuşuna basalım. Yaparsanız sevinirim. Her biriniz bakın bulunduğunuz mezrada, ilçede ve belli yerlerde hep seçim olacak. Sizlerin bulunduk kurumlarda seçim olacak. Aslında siz diğer meslek kurumları birçok bu paketlerden faydalandı, teşvik paketleri vesaire müjdelerden. Ya soruyorum, seçimin adı sizsiniz, yerel seçimin unsurlarısınız. Başkanlarınızla da görüşüp, bunların Ankara'daki haklarınızla ilgili aurasını arttırabilirsiniz. Lütfen kardeşlerim sizden hepsini rica ediyorum. Ben de uğraşıyorum ama belediyeler olarak 4D statüsüne geçeceksiniz ama benim gönlümden başka güzel şeyler geçiyor ama şu anda tabii ki biraz imkansız gibi gözükse de aslında tam kadro geçiyor belediyeler alakalı. Diğer 4D'ler kızmasın. Çok çekti belediyedekiler. Yani o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Şirket demeyiz, belediye demeyiz bir arada kaldılar. Belediyeler ne oldu demiş. Evet enflasyon zammı nerede? Enflasyon zammı Sayın Elden. E, demin açıkladım. <gülüyor> Sayın Becer, saadete gelin hocam demiş. Huzura mı diyorsun? Yani huzur tabii ki huzur ve mutluluğa herkes gelir kardeşim. Para tabii ki gerekli. Çevremizdeki insanların sağlığı gerekli. Ee, Rabbimizin rızası olduğuma hepsi olur. Ama parti falan diyorsan ben parti açıklaması yapamam buradan. Ee, biz sadece sendikal anlamda arkadaşım açıklamalarımızı yapabiliriz. STK yetkilisi olarak ve YouTube'daki e, görevim dolasıyla. Evet sayın arkadaşlar. Aile Bakanlığı'nda çalışanlar var mı? Güzel gelişmeler. Evet. Aile Bakanlığı. Aile Bakanlığı ile ilgili çok mesaj almadık ama birkaç böyle maaşlar için falan yazanlar oluyordu. Aile Bakanlığı ile ilgili herhangi bir çalışma duymadım. Olursa da inşallah. Sayın Yiğitoğlu, Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim. Bir saniye. Lütfen. E, gelişmeler baş döndürücü hızla ilerliyor. İnanın. E, evet. Evet. Mecbur çıkaracak bu yasayı demiş. Tabii ki çıkacak ama ben asla mesela EYT olsun asla kabul edemiyorum. Her şeye müjde var. Her soruna çare var. Duyduğumuz gelişmeler var. Çok önemli gelişmeler var. Yayında da zaten açıklayacağım. Yani her saniye bir gün öncesinin konjektöründe bana dönmeyin. Anlık ve o zamanın konjöktörüne dönün. Ben asla bu kesimin ee, hiçbir zaman tuş olup, pes edip kenara çekilmesini isteyen birisi değilim. Çünkü samimiyiz ya. Çünkü samimiyiz. Başka işimiz yok yani. Bu konuda başka bir hedefimiz yok. Tek hedef o yani. Anladınız mı arkadaşlar? Yan başka bir şey yok. Tek hedef o. O, o işi başarmak. Aynen Sayın Köfte. Evet. 480 TL'ni anlamadım. Başkanım EYT'nin olduğu bir deyim beklemekten yoruldum ya. Sayın Kara onunla ilgili yarın yayın yapacağım. Şimdi burada 4D'li bir yayın açtım. Ee, sizden affına sığınıyorum. Çok güzel açıklamalar yapacağım. Ee, ama isteğim çok yapıcı ve olurlu bir şekilde dönüş yapılması. Çünkü güzel günlerin yakın olduğunu söylüyorum. Ee, hiçbir zaman toplumun her de bir çözüm üretilmiş. Bir meselede öbür kesim her şeyi cinnete vurup öyle bir şey yok. Belli bir yaş grubunda bir yoğunlaşma var EYT'de. Bu konuda da ben olumlu görüyorum. Bütçene bunu çok rahat kaldıracağını düşünüyorum. da tehdiler ne zaman verecekler? Yayının başında dediğim gibi 26 ile 28 arası değerli kardeşim. Evet. Bakış bu yüzü değişmez esastır dedi. <gülüyor> Arkadaşlar burada reklam yapmayalım. Yani lütfen sendika reklamı yapmayalım. Yani biliyoruz heyecanlı olan arkadaşlarımız var yeni görev alan sendikalarda. Onları anlıyoruz. Biz de o önceki dönemleri yaşadık ama pek heyecanlı olmazdık böyle şeylerde. Hiç gerek yok kardeşlerim. Ee, arkadaşlar videoma like atarsanız sevinirim. Daha çok arkadaşımıza ulaşalım. Birazdan yayını kapatacağım. Ee, Siz nereden videoya like atın beğeni atın ki bu ulaşım süresini ve ulaştığı kişi sayısını arttırsın. Böyle bir sistem söz konusu. Milli eğitimdeki 12 ay olacağına dair geçen seneye taahhüt gösteriyorum arkadaşlar. Geçen seneki yoğun çabamız bakanlık, il müdürlüklerini direkt kapsayan büyükşehir milli eğitim müdürlüklerini bakanlığın merkez teşkilatına kapsayan 12 aylık ısrarımız cevap bulmuştur ve 3 ay daha fazla çalışarak Kimsenin inanmadığı şeyi başardık. Buna milli eğitim çalışanlarımız iyi hatırlıyorlar. Yani neden bu senede 12 ay çalışmayasınız? Ama benim hedefim sürekli yazdırmak geçicinin başına. Geçen sene 12 ay çalıştırdık. Bahane olduk biz sadece. Yüce allah Teala tabii ki bunu size sağladı. Ama o 3 ayı çalıştığınızdaki benim mutluluğum bambaşkaydı. O anlatılmaz yaşanır derim kardeşim. Hepinize inşallah bu senede... Böyle olmasını diliyorum. 370 ne demiş? Bakan bence bile arkadaşlar şöyledir. Yeni bakanımızdır. Bir şeyler olgunlaşmadan açıklama yapmazlar. Herkesin yoğurt işi farklıdır. Bunu da bilin. Asker ücrette bunu gördük. Sağlık Bakanlığı'na çalışan 4D'lerin maaşı ne zamanı? Zammı ne olacak? Sağlık Bakanlığı bu ay eksik yatan arkadaşlarıma sesleniyorum. Muhtemelenizi dahi arayıp sorabilirsiniz. Şubat ayında tam maaşınızı alacaksınız. Asıl olan şu. 2023'te alan birisiniz sizin ekzamınız için uğraşıyoruz. Milli Eğitim 12 ay olacak mı demiş. Sayın Kaya geç, demin açıkladım net olarak. İnşallah kardeşim ihlaslı çalışıyoruz. Size ne dediler geçen sene? 3 ay daha boş olacaksınız. İmkansız, vize çıkmaz. Ne oldu? 3 ay daha maaşlarınız çatır çatır yattı. Demek ki oluyormuş değil mi kardeşlerim? Selam abi tevdiye ne olacak? Sayın Umlu, e, mutlaka 26 ile 28 arasında yatacak. Şimdiden güle güle harcayın kardeşlerim. Arkadaşlar videoma like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, hayırlı geceler EYT e varsa oy var, yoksa kesinlikle oy yok demiş. Akçal görüşün tabii ki kendi görüşündür. Ne olursa olsun kardeşim çözüme odaklanalım. Evet çıkartacaklardım. Çok teşekkür ederim. Evet Sayın Soylu'ya selam olsun. Çok teşekkürler kardeşim. Sayın Bakanımız gönlümüzü fethetti askeri ücret salmında. Allah onlara razı olsun. Allah işini rast getirsin. Sayın Süleyman Soylu'ya Allah yardımcısı olsun. Ee, Teknistiyenin maaş 2500'den 2300'e düştü. O merak ettim. Çok komik. Kadro neyleyim? yüzde %40 sözleşmem vardı. Bakın bu olayları çok iyi not etmek gerekiyor. %40'tan bahsettik kardeşim. Ee, bu da ne yapıyordu? 350 falan fazla alması gerekiyordu. 2500'den 2300'e düşmüş. Allah Allah. Nasıl oldu acaba? Vergi şeyi... Anlayamadım. Yani Sayın Altun o Bodro'yu görmem lazım. 200 lira nasıl düştü yani? Sen vergi kestilse. Şu Şubat ayında görüşelim Altun. Hiçbir yere ayrılma. Şubat ayında bana yaz mutlaka tamam mı? Soyadından unutmam seni. Soyadın Altın, yani Altın Altın. <gülüyor> Kara Ah Tara Bulut. Maaşlar bitti diyor. Geldi yan şimdi Kardeşim maaşlar neden bitsin? Yani gerçekten maaşlar bitti diyor. Üzülüyoruz tabi. Sen Kurult Kara Bulut çok mu harcama yaptık? Biraz kalamadım ya. Biraz bıraksaydın. Ayın sonuna kadar ne yapacaksın kardeşim? Yani üzüldüm şimdi. Sayın Filiz, hayırlı Akşamlar teşekkür ederim. Sayın Ateş, ETL ile ilgili yarın yayın yapacağız Sayın Ateş. Ee, Biliyesiniz ki ET'de çok toplumsal ne diye ne diyelim büyük bir ee, şey olunca bir e, yaş grubu arasında bir çalışma duyduk. Diğer olur duyduğumuz gelişmeler gibi. İnşallah çok olumsuz hava estirilmezse o çalışma sağlıklı gider. İnşallah e, bu konuda tek vücudu olalım, e, bir olalım. Bir kısım EYT'nin sorunu halledilirken diğerleri de buna beddua etmesinler. Bilin ki bir kısım EYT'li sorunu çözüldüğü zaman diğerleri için yol açılır. Hem mahkemesel anlamda açılır hem diğer yönden açılır. Yani eşitlik karnesi gereği demek istiyorum. Sayın Ortataş, inşallah plan kabul edilir. Sayın e, Başkan, biz 4 değerli olanlar Suriyeliler kadar mı hak etmiyoruz zamba. Sayın Odabaş, orta Ortataş şey deniyor şimdi şunlara girmeyelim işte ikramiye alıyorlar 5 günlük ikramiye 13 günlük tediye. bunlar daha önceden yoktu deniyor. Bunlar da alıyorsunuz ama ben onu şöyle özetledim mevcut maaşları zaten dedim böyle verdiniz bunlara Ayrıyeten zam hakları öyle düşünecek olursak memurun da zam almaması lazım. Maaş faktörü yatacak arkadaşlar. Ee, muhtemelen 24'ünde falan yatırırlar diye düşünüyorum. Belediye şirketlerinde çalışanlara tam kadro verilecek mi? Belediye şirketlerinde çalışanlara tam kadrodan daha ziyade 4D'nin aslı verilebilir arkadaşlar. Sayın Sayaner, EYTO yoksa oy yok diyor. Kendi kişisel gücünü gösteriyor. R gücünü gösteriyor. Saygı duyuyoruz. Herkes burada istediğini söylemekte serbest. Kurallar gereği olduğu müddetçe. E, yeter ki kendi hakkını savunma amaçlı söylesin. Evet arkadaşlar. Evet bakıyorum. Bir saniye sorularınıza hızla bakıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bakalım arkadaşlar. Like attınız mı videoma değerli kardeşlerim? Videoma de, like atarsanız sevinirim. Evet. Hemen bakıyorum. Milli Eğitimci arkadaşlar tekrar sesleniyorum. Geçen sene gibi müsterih olun. 3 ay daha çalıştınız. 3 ay daha çalışacaksınız. Ee, bakanlığımız çok vefakar. Geçen sene e, sağ olsun İsmet Bey'de bakan. İsmet Yılmaz'dı. Allah razı olsun 12 ay çalıştınız. Şimdiden ona teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah Sayın Selçuk geçen seneki gibi 12 ay çalışmanızda bir engel teşvik etmeyecektir. Evet EYT'li EYT kardeşlerim hepsine selam ederim. Kısmi çözüm yakın gibi arkadaşlar ayrıntılı açıklarız. Öyle ağlamadıkları yollamayın. Bak beni üzmeyin akşam akşam. Kardeşlerim benim ya. kadar içten bir kesim gerçekten hepsi de ekmenin derdinde yani EYT'li kardeşlerimin evet kardeşlerim hızlıca bakıyorum da soruları biraz şey yaptım ya evet seçimin adı bu inananlar mağdur olan insanlar arkadaşlar yok çözüm var birçok kişi sevindi bugün ama 3600 ek gösterge nasıl yapıldıysa diğer arkadaşlarımın da yapılacağına inanıyorum. EYT'de şöyle diyeyim bakın arkadaşlar. 3600 ek gösterge. Şimdi EYT'li arkadaşlarımızdan şunu anlatsınlar. Ee, 600 TL mesela intibakta bir polise memura falan emeklisine veriliyorsa 400 lira daha verecek EYT çıkacak arkadaşlarım. Bakın o da üretim yapmıyor. Emekli olduktan sonra bir üretim yapmıyor zaten. Devamlı da olacak. Vefatına kadar insan alır biliyorsunuz. O zaman ben çıldırdığım noktayı anlıyor musunuz? Saygıda eyletliler. 45 ile 50 yaş arası eYtlerin çıkması, bu konuyla alakalı geniş bir yayın yapacağım. İnşallah millet olumsuz havayla o çalışmalarda baltalamaz. En azından bir kısmı çıksın, diğer kısmın yolu açılsın. Burada da inşallah diğer sorunlar gibi burada çözülmüş olsun. Hiçbirinin çıkmaması nedir bu ya? Toplan. Ben onunla ilgili işte buradan açıklama yapmayayım 4D ile ilgili. Hızlı geçiyorum. Sayın Mın, 4D ayıp edildi diye düşünüyorsunuz ama şunu hiç düşünmeyin. %40, %45'lik, 1700-1800 olan 4D'lerin hepsi sevinçli şu an. Onları da söyleyelim. Yani yarınız üzüldünüz. O yarınızın gönlü de alınacak. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızdan enflasyon zammını duyacağız. Hastanede kadroluyuz ama formalarımız şirketin forması. Ayşe Hanım, bunu şeye dile getirin. Şirket ibaresi yazmaması lazım. Bu bir kanuni değil. Lütfen bunu dile getiririz. Toplu şekilde getiririz. Tek getirseniz mağdur olacaksınız. 48 yaş çok uygun. Bekir Bey yaşınız uygun. 94 gün 8200 günü var. Bekir Bey çalışmada size o çalışma olgunlaştığında... 45 ile 50 yaş arası mutlak size de olumlu yansıyacaktır. Şimdi bu yayını yaptık birçok YouTuber kardeşimiz de hani bu konuda ilgilenenler de tabii ki bu rüzgarda etkilenecekler. Helal olsun onlar da araştırabilirler ama ben EYT'de seçimden önce e, Cumhur İttifakı'nın en büyük golü olacağını düşünüyorum. En büyük e, rakiplerine atacakları gol olacağını düşünüyorum. İşçi ve çalışan bazına bakıyorum. Biz işçi ve çalışan bazının çıkarını düşünmekteyiz. Evet Sayın Barak hangi meslekte sizin? Evet Sayın Günal. Yüzdört gün tehdiye mi diyorsunuz? Tehdiye mi diyorsunuz Sayın Günal? Yeni işe girenlerden misiniz onu söylüyorum. Beş günlük yatmadı. Neden acaba Gaziantep? Yatacak inşallah. 26 ile 28 arası bekliyoruz. Toplu yatırırlar Sayın Demir. Ama Sağlık Bakanlığı'nda promosyonlarında bir sıkıntı yaşadınız değil mi Sayın Demir? Milli Eğitim 12 ay olacak mı? Sayın Koç, geçen sene yaptırdık mı 12 ay? Lütfen hep birazdan seslerin diyeceğim. Ses duyulmuyor. Oldu değil mi arkadaşlar? İnşallah gene olacak kardeşlerim. Evet İlhan Bey. Ya ne yapayım yani Sizlerle yaşıyorum. Aynı duyguları kim ne soru sorarken ne düşündüğünü az çok tahmin edebiliyorum. Hangi ortamda sorduğunu anlıyorum. İyi, güle güle harcayın Çağatay Bey. Maaşınız 1850'lerde ler, miydi? Bekarsınız değil mi Çağatay Bey? Ondan dolayı o tutarı aldınız. Eğer... Bekar değilseniz 2-3 çocuk varsa ve eşiniz çalışmıyorsa muhtemelen analık kesinisi vardır Çağatay Bey. Bunu da size söylemek istiyorum. Teşekkürler Sayın Özgündüz. Sayın Kavak, Sayın Hocam Şubat'ta alacak biz enflasyon farkı ücreti? Evet farkını şöyle onun için çabalıyoruz. Ben ümit varım bu konuda. Sayın Sevinç EYT demiş teşekkürler kardeşim. 12 ay olsun MEP. Geçen sene yaptırdık. Geçen sene 12 ay olmasını sağladık. Tekrar ediyorum. Hepiniz dinlediğiniz için milli eğitimciler. Bu sene de inşallah 12 ay çalışacaksınız. Başınız önde eve gitmeyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Kiralarınızı ödemelerinizi rahatça yapacaksınız inşallah. Dörtler zam oldu. Bir açıklama yapmadılar. Ee, Sayın Mutlu çok isteyen var. Nasıl diyeyim? Şöyle düşünün. Mahalleye veya bir yere bir bedava bir şey dağıtılıyor. Bir teşvik var. Yani şey olarak değil ya teşvik. Ürün promosyon dağıtılıyor ya gönüllü. Orada herkesin promosyon almaya düşünün. Dört değeri biraz geride kaldı gibi oldu. O 2020 üstü olanlar. İnşallah son anda onlar da istediklerini alacaklar. Hani promosyon diyor ki yanlış anlamayın. ya yani zam olarak kastettim ayrı yeten. Milli yemek parası alamıyorsunuz. Hangi milli eğitim anlayamadım Sayın Şenol? 3.2'ye düşmüştü vergi kesintisiyle. Bu sene de artacak arkadaşlar. 4D'ye ilgili net açıklamanız yok. Evet e, Sayın Kaya, 4D'de tek net olmayan açıklamamız zamla ilgili. Diğerlerinin hepsi net kardeşim. Doktorun işi biz yaptırıyorlar. Pansuman kimin işi? E, Görevinin sağlık personelisinin Sayın Barak, onu yazarsanız sevinirim. Görev tanımı da olması gerekiyor. Milli Eğitim inşallah olacak. Takibinle devam edin değerli kardeşlerim. Takip ederseniz sevinirim. Herkese var dörtteğine yok. Sayın bunu size de olacak. Sonundaki sevinç güzel olur. Ee, enflasyon adı altında bir zam olacak arkadaşlar. Ama oranı şey yapamıyorum. Milli Eğitim gene burada. 12 ay hepiniz burada oldukça hiç kafanızı yormayın arkadaşlar. Geçen seneki zaferimizi elde edeceğiz. İnşallah Sayın İbrel, e, belli yaş grubunda yoğunlaşma var, onu açıklayacağım. EYT te demiş, teşekkür ederim Sayın Seviç. Onunla ilgili e, yarın yayınım var, Sayın Gezgin mutlak dinleyin. E, mutlak dinleyin. Milli Eğitim geçen sene 12 ay olduğunu söylemiştim. <gülüyor> Sayın Avcı yapmayın ya. Allah'ım ya Rabbim ya, güzel espri akşam bak şu. Sesim çok yüksekse kısayım yani. <gülüyor> Milliyetimde 12 ay olacak mı hocam? Herhangi bir düzenleme olacak mı? Yani 12 ay ile ilgili var. Benim amacım izinleriniz, özlük haklarınız da düzenlensin Sayın Özdemir. Üniversite çalışanlar hiç bahsetmiyorsunuz. Evet Sayın Solak, bahsediyoruz Soru, sorusunuzlar cevaplarız. Ee, Sayın Meral 5 TL yemek parası az değil mi? Sayın e, Sayın e, Meral 5 TL bir de vergi kesilisi oluyor onda. <gülüyor> onu da bilin. 3-500-3600 falan olacak inşallah. Belediye'de çalışıyorum. %20 dilim alıyorum. Durumunuz ne olacak? Belediye'de çalışıyormuş. %20 dilim alıyorum. Durumunuz ne olacak? Yüzde kalktı arkadaşım. E, maalesef onu da bilin. Yüzde arttırmaya, o yüzde dilimlerinizi de ulaştırmaya çalışıyoruz sizi. Kaykada enflasyon farkı var mı? İşte diğer dört değerle beraber sizsiniz, onlar alsa siz de alacaksınız. Tamam mı arkadaşım? EYT evet, de demiş Sayın Gündekin teşekkür ederim, çok sağ olun. Arkadaşlar like atarsanız sevinirim videoma. Daha çok arkadaşımıza ulaşalım değerli kardeşlerim. Müjde yok bu dört değeri, artık sabır kalmadı demiş. Evet. 12 Mep olacak mı inşallah kardeşim. 45'i de yaş ete çıkacak. Evet kardeşim. Ee, enflasyon farkı olacak. Ee, mı? Valla bütün ona kitlendik. Bakan işte dedim ya. Cuma günü açıklama yapacak demiştim. Perşembe günü. Yayınıma bakabilirsiniz. Ama e, maalesef e, basın toplantısı düzenlendi. Basınla e, görüşüldü. E, i̇stediğim açıklama olmadı. Yani demek ki çalışma olgunlaşacak. olur alamadı maliyeden bir şeyler var. Yani benim isteğim bir an önce işin netleşmesi Değerli kardeşlerim Denetim istiyoruz diyor Tabii ki e, bu konuyla alakalı Her zaman varım Sayın Barak e, Bana da yazabilirsiniz Her daim gereken e, Öhemmiyeti göstermeye varım Bu konuda emin olabilirsiniz Değerli kardeşim Aile Bakanlığı her şeyden geride kalıyor Maalesef dörtleri sevinirim Başkan Aile Bakanlığı'ndasınız öyle mi Sayın Bursalım? her daim Yanınızdayız her konuda da yardımcı olmaya hazırız. Ne sorunuz varsa yazabilirsiniz. İştir, mobiktir ve benzeri her türlü şeyde deneyimlerimizde size yardımcı oluruz. E, tam kadro hangi kurum demiştiniz Sayın Şahin Bey? Milliyetim 12 ay olacak arkadaşlar. Bir saniye şunu anlayamadım. 12-12 olacak mıymış müefte? Allah'ın izniyle Sayın Kaya. Evet Sayın Koç. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Sadece enfreson farkı verilecek? Yani ona alak şükür gene arkadaşım. Kültür Bakanlığı için şöyle arkadaşlar. Ücretleriniz düşüklüğünden bahsediyordunuz. Ücretler biliyorsunuz 2020'nin üstüne geçti. Ve %4 fark aldı yüksek daha. Ödemelerinizde, VTD'lerinizde bir sıkıntı yok değil mi? 12 ay inşallah Sayın Ertaş. Evet Sayın Gültekin, teşekkür ederim. Evet Sayın Sevinç, teşekkürler. Taşırın olsaydı daha iyiydi, dörtteyeli. Sayın Mun, şöyle diyelim. Taşeronunda her sene kaptan su döküyordunuz diyelim. Özlük haklarınız genişlemiyordu. Bu tarihten sonra belli haklarınız da genişleyecek. TD ikramiye haklarınız var. Eflasyon fark alırsanız önceki konumdan iyisiniz arkadaşım. İnşallah sayın bir. o Kore'de yoğunlaşacağız. Milli Eğitim 12 ay. İnşallah yarın sayın o kısa olmaz asla. Yarın Allah izin verirse 12 gibi açayım diyorum gündüz. Evet arkadaşlar. Taşra döneminde iyi olacaksınız. Zamanla görürsün kardeşim. Büyük şehirde zor değil mi Ayşhan? Onunla ilgili yetkililerle görüşmek lazım, yol parası modrunuzda olması lazım. Eğer bu konuda size herhangi bir servis ücreti, servis sağlamadıysa kurum bir servis sağladığı zaman bu konuda yol parası verilmemektedir. Ama servis sağlanımı büyük şeylerde olmadıysa ve yeriniz uzaksa yol parası için muhtemelen ve müdürlüklerinizle görüşebilirsiniz. İlgili en yakın sendikanızda da bu konuda birebir görüşmesi için yönlendirebilirsiniz. Yemek parası 5 TL yazmışsınız, o bürüt ücreti. Vergi kesin sene 3.250'yi bulmakta. Ama bu sene 3.75'i bulacaktı değerli kardeşim. Milliyetim 12 ay olacak mı? Herhangi bir düzenim olacak mı demiş. Arkadaşlarım, gönlünüz rahat olsun. Geçen sene şu samimiyetimizle. Evet. Evet, Sayın Mandal. Çok... Ee... Evet, samimiyetimiz demiş. inanıyorum Yoksa hatırlamam sizi dinlemeye. Ya sesim mi çok kötü? Onu söyleyin sayfadan Hastayım biraz da. <gülüyor> evet arkadaşlar, bir çayını yudumlayayım Kardeşim dinleyip dinlemekte serbestsin. Ee, i̇nşallah iyi haberler, güzel haberler sizden daha çok ben istiyorum. Ee, Cuma günü açıklayacak dedik. Ama açıklanan şey 3600 ek gösterge oldu. Zaten onu söylemiştim açıklanacağını. isteğim benim zamdı arkadaşlarım. Daha ne yapabilirim? Düşünün. Çok istek var, çok soru var. Ve Çalışma Bakanı e, bu şeyle alakalı zamı da söylemeyince biz e, bu konuda şey al kaldık. Yani e, önümüzdeki haftaya pastadık durumu. 4 değil işçinin e, enflasyon zamı konusunu saymanlar Evet arkadaşlar. 3000 TL altı maaş açık sefilikten başka bir şey ifade etmiyor. 1000 lira kira, 1000 lira fatura. Büyükşehir'desiniz değil mi Sıtkı Bey? Mutfak da biraz pahalı, evet. Evet Sıtkı Bey. İnşallah dileğimiz ana kadrolarla alakalı 4B ve 4C nasıl makası daralttıysa siz de makası daraltacaksınız buna emin olun arkadaşım. Evet, evet. Ahmet Bey, öğretmenler 5000 lira alırken ek derslerle 5250 alırken Milli Eğitim'deki çalışan kardeşlerimizin bir 2 hesabını yaptırmasına müsaade etmeyeceğiz. Tamam mı kardeşlerim? Gece gece beni coşturmayın. Bu konulara müsaade etmeyeceğiz arkadaşım. 5-6 bin lira öğretmenlik dersi alıyor alıyor? Geçici işçi de şurada 1-2 lira bulamıyorlar? Böyle iş yok. Geçen sene nasıl çalıştınız? Nasıl başardık? Bu sene de başaracağız. Başka şey düşünmeyin. Gerekse bakana çıkar. Bakan da çok olumlu birisi. Onu da söyleyeyim. Allah razı olsun. Buradan tekrar geçen seneki bakanımız İsmet Bey'e. Yani çok teşekkür ediyoruz. Varlığı yeter. Yapıcı bir insan. Allah ondan razı olsun. Aynen Sayın Akayım. Allah milliyetin bugün coşmuş ya resmen. Arkadaşlar milliyetin felaket. Vallahi helal olsun ha. Gerçekten tebrik ederim değerli kardeşlerimi. Evet arkadaşlar. Milliyetim şöyle. 12 ay. Geçen sene şöyle düşünün Sayın özberik. İşten çıkan arkadaşlarımız var diyasın. Üzgünüz. Birazdan çıkış yapacağız. İşten çıkıyoruz. 3 ay yokuz diye. Başları önde. Düşünün, başları önde. Onun psikolojisini düşünün. Okuldaki idareciler var, sürekli çalışanlar var, memurlar var. Ama geçici işçi, THP'ler de öyle. Toplum yararlı de değineceğim bir dahaki yayınımda. Düşünün bir de toplum yararlı projede kimsesizler, evi ocağı olmayan, Kadınlar sığınma evinde kalan kardeşlerimiz için de bu düzenleme çok faydalı oldu. Onlara da görüşmelerimiz oldu. Yaşadıkları sıkıntıları gördük. İnanın ee, tekrar o kadın sığınma evlerine dönmekten o kadar korkuyorlar ki. Ya diyeceksiniz ki devletin koruması altında olan yerler. Öyle değil. Her şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Hiçbir şey kendi evin gibi rahat olmaz arkadaşlar. Belli bir sosyoekonomik ekonomik sıkıntılardan dolayı Eşini dayandan, aile dayandan kaçan, şiddetinden kaçan bu kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz, tabii ki kadın sığınme evlerine sığınıyorlar. Oraların hem nüfus yoğunluğu, hem de içerideki zaten sorunlu olarak gelmişler, kafaları rahat değil. Bir de bunlar içeride birbirlerinin düzenli olmuyor tabii ki arkadaşlar. O yüzden toplum yararına projeyle böyle işlere giren projelere giren kardeşlerimiz. 9 ay çalışıyorlar, evlerin kirasını ödüyorlar, geçiniyorlar. Son 3 ayı cepten yemek durumunda kalıyorlar. Bunların zaten bir geridesi, bir geliri yok ki. Buradan toplum projenin projeninde eğer 3 aylık döneminde devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Yetkilere sesleniyoruz. Milliyetim 12 ay olacak kardeşim. Sağlık Bakanlığı yatacak Sayın Demir, hiç merak etmeyin. Sağlık Bakanlığı yatırır, geç olur, güç olmaz. <gülüyor> Salı Okan'ın modeli böyle. Milli Eğitim 12 ay olacak Allah nasille kardeşim aynını başaracağız tamam mı? Hiç merak etmeyin. Geçen sene o zaferi başardık. Gene başaracağız. Belediyelere kadro istiyoruz. Bir şey değişmedi demiş. Şirketlerin de da kötüye gitti. Ya işte bakın ikilik, ikilik oldu yani belediyede. Bununla ilgili zaten Ankara'nın çok iyi haberi var. İmrel, Sayın İmrel hepinizden çok ben istiyorum. Hiç merak etmeyin. Belediyede ne olacak? Kadro var mı? Demiş. İnşallah Allah'ın izni var kardeşim. Aç kalalım 5 TL yemek. <gülüyor> Aç kalalım diyor. Kardeşim ya. Hayır hayır. Şöyle yapın. Devlet zaten çoğu yerde yemek parasını yatırıyor. Hastanelerde falan zaten şey yapıyor. E, yemek veriyor. Valiliklerde vesaire milli eğitimler benim bildiğim dışarıdan yiyor gibi. Hani valiliğin falan yemekhanesi oluyor bildiğim kadarıyla. Sayın Gül iyi yayınlar. 12 ay. Valla helal olsun milli eğitim ha. gerçekten. Milli eğitim arkadaşlar hepinize selam ediyorum. Coştunuz bugün ya. Hiç bu kadar yoktunuz ha. Belediyedeki kardeşlerimizle felaket bugün. Daha ayrı bir felaket. Arkadaşlar bakalım kaç tane like yapmışsınız ona da bir bakalım. Milli eğitimci kardeşlerimiz beğeni tuşlarına basmışlar mı videonun altında? Bir bakalım değerli kardeşlerime. Evet bakalım. Hemen açıyorum sayfamı. O az arkadaşlar. 124 ne ki ya? Arkadaşlar şu like'ı patlatalım. Lütfen arkadaşlar. Hadi 150'yi bulsun şu like lütfen. Arkadaşlar beğeni tuşuna basar mısınız? Hemen alt, altta bakın. Videonun altında OK tuşu var. El işaret. Oraya OK yapacaksınız. Tost olmuş 7,5 diyor. Haklısın vallahi. Ee, haki güzel tost yedim, 7 Yedi 7,5 liraya yersin. Ama içinde yapay etten başka bir şey olan salamlar var. <gülüyor> Onlarla yersen 3-4 liraya gene verirler. Evet arkadaşım. Evet arkadaşlar. Sorunuzu alayım. Uyku bastırdı. Değerli kardeşlerim, sağlıkta yüzdeden askeri ücret fark alıyorduk. Onu da vermiyorlar. Şimdi zam bekliyoruz. Komik bir durum, başkanım demiş. Aynen, bu yüzdelerle ilgili çok soru alıyorum. Diyorsunuz ki biz daha önce de maaşımız çok hızlı artıyordu. Çünkü düşünsenize askeri ücret tabanınızda askeri ücret üzerinde yüzde alıyordunuz, değil mi? İnşallah bu. Şey dönecek arkadaşlar hiç canınızı sıkmayın. Çok teşekkürler Sayın Demir. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim kardeşim. Milletin bakanımız iyidir. Yani yok şöyle. Sizin konuda mutlak masaya yatırıldığında gereken kolaylık gösterecektir. Çok değerli bir bakanımızdır. Bu konuda insani açıdan da çok iyi bir insandır arkadaşlar. Yani bize e aksettirdiği yönü ilgisi çok iyidir. Ee, arkadaşlar like tuşunu 200 yapalım. <gülüyor> hadi Beğeri tuşuna basalım. Hemen videonun altında. Yani bakanımız o yönden iyidir arkadaşlar. İnsani açıdan vefalıdır. İnşallah sizi de unutmayacaktır. Hayır hayır belediyelerle ilgili yayın yapıyorum Sayın Köksal. Belediyelerle alakalı şirketlerle hani bir nevi komik olacak e, şey olacak arkadaşlar. Belediyelerle ilgili evet kardeşim e, bakalım. 375 7 diyorsunuz öyle olacak öyle e, evet yemek parası. Yarın da EYT yayını yapacağım. Yani yarın yapacağım arkadaşlar kusura bakmasınlar. dört derece kardeşlerime hızlıca yardımcı oluyorum. Çünkü onları da ihmal etmeyelim. Zam bekleyeni var, eksik kaldı, canı sıkılan var, sayı var ol, kalkacak. Evet, Sayın Demir buyurun. Milli Eğitim için özel yayın da bazen yakalayamıyorsunuz Emine Hanım, akşam mı açayım? Milli Eğitimci kardeşlerim, geçen seneki o müjdeyi size verip sürekli Evet, gel İstanbul'a mangal yapacağım demiş kardeşimiz. Biz çalıştığımız ormanda hak ettin, yedim düşünsene belediye şirketine kurtulmuşuz, kendi ellerimi yedireceğim. İnşallah çok canınız sıkıldı değil mi kardeşim? Ee, hiç üzülmeyin. Mutlaka bu kurumunun parçası olacaksınız. Bu konuda hiç canınızı sıkmayın. Tamam mı arkadaşım? <gülüyor> 12 katlı pasta. İnşallah kardeşim. Evet. Milli Eğitim Asçı ve Fecilerle ilgili de bir görüşme yapacağız bir yayın inşallah. Milli Eğitimciler ne zaman yapmam istiyor sorular yazsınlar ben ona göre. Yorumlar olacak ya videonun altında yazın. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Değerli kardeşlerim hepinize şunu söylemek istiyorum. İnşallah ee, yarın da EYT'lerle ilgili yayın yapacağız evet like yapalım arkadaşlar sayın Ardınca'sı teşekkür ederiz geldiniz ee, like tuşuna basalım değerli arkadaşlarım hepinize saygılar sunuyorum ee, inşallah yarın bir yayın yapacağım 12 gibi olabilir tamam mı 12'de burada olun hepinizi bekliyorum hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum Ahırcılar mı anlamadım. Ahçılarda mı görün? Ah ahçılar. Ahçılar tabii ki sevgi çiftçi inşallah. Eğit edeme demiş şey mandan. <gülüyor> Kardeşim ya. Hepinize saygılar kardeşlerim. Yok tehdiye de sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok sağ olun Sedat Bey. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkürler kardeşim. Mesai aldıklarını belirtiyor Fatima Hanım. Yarın 12, 12 gibi yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. e yayın açmayı düşünüyorum. inşallah haksilik olmazsa. Dört kardeşlerimizi de tabii ki yardımcı olacağız. Ağırlıklı olarak et olur. Dört D'leri de selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Sayın Koççu. Milli Eğitim geçen sene gibi gülecek. Tamam mı? Söz veriyorum. Bak Geçen sene başardım. Bu sene de başaracağız. Tamam mı arkadaşlar? Milli Eğitim de akşam 9'da istiyor. Tamam. Kardeşim ya. manipülasyona gerek yok. Yarın 12'de görüşürüz. Arkadaşlar Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Duyumlarımızı, bilgilerimizi, yapılan çalışmalarını hepinizle paylaşmak bir mutluluk. İnşallah Allah yar ve yardımcımız olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.